Rüyada somun ekmek aldığınızı gördüyseniz, rızkınızın artacağına, dileklerinizin gerçekleşeceğine, çok kısa yollardan istediklerinize ulaşacağınıza, helal lokmalara, inançlı bir insan olduğunuza, ihtiyacı olanlarla ekmeğinizi paylaşacağınıza, gizli bir durumun olduğuna, bu durumu aydınlığa kavuşturmak için uğraşacağınıza işaret eder. Rüyada ekmek yaptıysanız, yaşamınıza sıkıntı yaratacağından korktuğunuz için girmekten çekindiğiniz bir işe gireceğinize, Tam aksine çok hayırlı başarılar elde edeceğinize, kariyerinize çok büyük olumlu etki yapacağına işaret eder. Rüyada sıcak ekmek yediyseniz sıkıntıya, mutsuzluğa, huzurunuzu kaçıracak, rahatınızı bozacak sorunların yaşanacağına, gergin ve stresli günler yaşayacağınıza işaret eder. Rüyada kuru ekmek yediyseniz elinizdeki parayı ağız tadıyla yiyeceğinize, kimseye minnet etmeden, açmadan, muhtaç olmadan yaşayacağınıza. Paranız olmasa bile huzur içinde yaşayacağınıza, gönül zenginliğine işaret eder. Rüyada ekmek kırıntıları gördüyseniz, emek verdiğiniz, alın teri döktüğünüz projelerin karşılığında para elde edeceğinize, daha çok mağlup elde edeceğinize, peş peşe çok olumlu gelişmeler olacağına, bu sayede sorunların çözüleceğine, rüyada etki ekmek gördüyseniz, para konularında her istediğinizin olacağına, zengin bir hayata sahip olacağınıza, güzel haberlere, servetinizin artacağına işaret eder. Eğer para sıkıntısı çekiyorsanız rızkınızın çok büyük bir artış göstereceğine, çok gelir getiren bir işe gireceğinize, yoksul bir hayat yaşarken kalan bir mirası satarak yeni bir hayata başlayacağınıza, geçmişte yaptığınız hataları tekrarlamayacağınıza işaret eder. Dünyada sıcak ekmek yediyseniz bitmemiş bazı işlerin hızla sonuç vereceğine, çalışmaz biriyle yeniden kavuşacağınıza, hayallerinizi gerçekleştirmek için her türlü imkanı kullanacağınıza karşınıza yeni fırsatlar çıkacağına, şansınız açık olacağına, hastalıklarınızın iyileşeceğine işaret eder. Rüyada sucuk ekmek yediyseniz, insanların sizin hayatınıza müdahale etmesine izin vermeyeceğinize, kötü davranışları olanları uyaracağınıza, yeni bir eve sahip olacağınıza, sıkıntılarınızdan ve sorunlarınızdan çok rahat bir şekilde kurtulacağınıza, yanlış adımlar atacağınıza, emeklerinize yazık edeceğinize, bir sebeple sıkıntı içine gireceğinize, hiç beklemediğiniz kadar büyük para elde edeceğinize, çevrenizde güzel ahlaklı insanların bulunacağına, zorlukların olacağına işaret eder. Rüyada yağlı ekmek yediğinizi gördüyseniz, yeni dostluklar kuracağınıza, feraha kavuşacağınıza, iş yaşamında büyük başarılar elde edeceğinize, kazancınızın ve çevrenizdeki insanların artacağına, Hayatınızda kötü gelişmeler nedeniyle moralinizin bozulacağına, ekonomik olarak düze çıkacağınıza, mutlu olacağınıza, ekmek paranızı kazanacağınıza, bunaltır haberlerin sona ereceğine, şansınızın yerinde olacağına, evlilik için güzel adımlar atacağınıza, yeni işlerin olacağına işaret eder. Rüyada küflenmiş ekmek yediyseniz cömert olduğunuzda, yaptığınız şeylerle daima yardıma muhtaçlara yardım edeceğinize, küflenmiş ekmeği yiyen kişi başkasıysa onun da aynı şeyleri yaşayacağına işaret eder. Rüyada ölüye ekmek verdiğinizi gördüyseniz, hastalıklara şifa bulunacağınıza, çok kısa zamanda belalardan kurtulacağınıza, maddi ve manevi açıdan birine yardımcı olacağınıza, çok sıkıntılı zor günlerin geride kaldığına, hayatınızda meydana gelecek güzel olaylara, dostlarınızın sıkıntılara çözüm arayacağınıza, ek iş yapacağınıza, beklenmedik sözler duyacağınıza, verdiğiniz emeğin karşılığını alamayacağınıza, ...makam sahibi olacağınıza, yaşam kalitenizin yükseleceğine, çevrenizdekilere örnek gösterileceğinize, sağlık sorunları ile uğraşacağınıza işaret eder. Rüyada kuru ekmek yediyseniz, bir süre fakirlik çekeceğinize, kendinizi mutsuz ve stresli hissedeceğinize, Allah'a dua ederek zor günler için yardım isteyeceğinize... Madde gücünüz yerinde ise birden bozulacağına, sabreden biriyseniz hayatın getirdiği mutluluğa ve sıkıntıya asla şikayet etmememiz gerektiğine, inancınıza dört aile sarılmanız gerektiğine, doğruluktan vazgeçmemeniz halinde gönlünüzden geçen güzelliklere eninde sonunda kavuşacağınıza al alamet eder. Manevi gücünüz yüksek olduğuna, gönül gözünüzün açık olduğuna, sıkıntı Sıkıntınızı kimseye belli etmeden yaşamaya çalıştığınıza, kimseye el açmadan ayakta kalmak istediğinize, ek iş yapacağınıza, fiziksel olarak da yorulacağınıza işaret eder. Rüyada ekmek görmek ne anlama gelir? Rüyada ekmek görmek güzel günlere işaret eder. Taze ve sıcak ekmek gördüyseniz helal rızık yiyeceğinize, Helal kazanca, küflenmiş ve bayat ekmek gördüyseniz mağdur olacağınıza, yalnız biçimde öleceğinize, açılmış yufke ekmeği veya sıcak pide ekmeği bol kazanca ve başarılı işlere gireceğinize işaret eder. Ekmeğin rızka, bolluğa, berekete işaret ettiği bilinmektedir. Sıkıntıdan kurtulup rahatlığa ereceğinize, kederden sevince, maddi durumunuz düşük seviyede ise yükselişe geçeceğinize, ekmeği pişirirken gördüyseniz sizden birilerinin menfaat beklediğine işaret eder. Rüyada yufka ekmek gördüyseniz, gelirinizin az ama bereketli, taze yufka ekmek gördüyseniz, yeni bir gelir kapısına bayat ekmek gördüyseniz, içinde bulunduğunuz koşulların her geçen gün daha da kötüye gideceğine, geçim sıkıntısına, düşeceğinize ve bedensel olarak yıpranacağınıza işaret eder. Rüyada ekmek yediyseniz, alçak gönüllü olduğunuza ve kaderinize razı geleceğinize, elinizdekiyle yetinmeyi ve mutlu olmasını bildiğinize, İçinde bulunduğunuz durumdan maddi olanaklardan sahip olduklarınıza mutlu olduğunuza işaret eder. Rüyada kat, katıksız ekmek ya da sade yediyseniz hayıra işaret etmez. Yani sadece ekmek yediyseniz yanında bir şey yemeden katıksız olarak hayıra işaret etmez. Zor bir hayat geçireceğinize, çaresiz olacağınıza işaret eder. Rüyada sıcak ekmek yediyseniz sorunlara, sıkıntılara, mutsuzluğa, huzurunuzu bozacak problemler yaşayacağınıza, gergin ve stresli günlere işaret eder. Rüyada mısır ekmeği yediyseniz, dünya malından kaybedeceğinize, inancınızın güçleneceğine, böylece huzura kavuşacağınıza işaret eder. Rüyada yufka ekmeği yediyseniz, zenginliğe, geçim verdiğinden kurtulacağınıza, alım gücünün yerine geleceğine işaret eder. Rüyada pide ekmeği yediyseniz, şanssızlığa, kısmetsizliğe, erken yaşlanacağınıza işaret eder. Rüyada siyah ekmek yediyseniz, maddi sıkıntılar yaşamaya tabir edilir. Rüyanızda bayat ekmek gördüyseniz, aza kanaat ettiğinizde rızkınızın artacağına işaret eder. Rüyada kuru ekmek yediyseniz, elinizdeki parayı sorunsuz harcayacağınıza, kimseye muhtaç olmadan yaşayacağınıza, gönül zenginliğine işaret eder. Rüyada küflenmiş ekmek yediyseniz, hayırsız insanlarla karşılaşacağınıza, başınıza gelecek bir fenalığa, haksızlığa uğrayacağınıza işaret eder. Rüyada başkasının ekmeğini yediyseniz, anlık bir kararla yapılacak yanlışlara, başka kişilerin hayatlarında olumsuz olaylara neden olacağınıza, birinin elinden ekmeğini alarak yediyseniz, kendinize ait olmayan bir malı gasp etmek istediğinize, günaha düşeceğinize işaret eder. Rüyada ekmek hamuru yediyseniz, iş hayatınızda olumlu gelişmeler olacağına, alçak davranışlarınız ile övgü alacağınıza, göze gireceğinize, amirlerinizden övgü dolu sözler duyacağınıza, mevkinizin yükseleceğine işaret eder. Rüyada ekmek fırını gördüyseniz, iş hayatınızda çok büyük gelişmeler olacağına, bu çalışmalar ve görüşmeler, gelişmeler sayesinde karşılığında büyük kazançlar elde edeceğinize, gayrimenkul sahibi olacağınıza, evlenebileceğinize, Bebek sahibi olacağınıza, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir kişi olarak yaşayacağınıza, bu mutlulukları sevilen arkadaşlarınızla paylaşacağınıza işaret eder. Rüyanızda fırından ekmek aldıysanız kısmete ve rıza, maddi yükselişin yanında manevi güzelliğin de ortaya çıkacağına, fırından toplu bir biçimde ekmek aldıysanız uzun soluklu bir yaşama, fırından yanmış ekmeğin çıkmasını gördüyseniz olumsuz bir duruma, yanmış ekmek gördüyseniz yakınlarınızdan birini ihanet edeceğine ve hazırlıklı olmanız gerektiğine işaret eder. Rüyada ekmek fırını gördüyseniz çekirdekten yetişen insanların zamanla işin başına geçeceklerine, eğer siz de çekirdekten yetiştiyseniz, işinizin başında olacağınıza, hayır duaları alacaklarına, her istediğinizi gerçekleştirerek yaşayacağınıza ve sevilen biri olacağınıza, ailenizle birlikte iyi bir hayat geçireceğinize işaret eder. Rüyanızda ekmek fabrikası gördüyseniz, istediğiniz her şeye kavuşacağınıza, hayata dair içinizde kalan ne varsa gerçekleştireceğinize ve muradına, muradınıza ereceğinize işaret eder. Rüyada ekmek yaptığınızı gördüyseniz, yeni bir işe, mesleğe, berekete, bolluğa, işlerinize büyük kazanca, girişimlerinizden, umuduğunuzdan fazla para kazanacağınıza, buğday ekmeği yaptıysanız büyük bir makama ulaşacağınıza, insanların size saygı duyacağına, arpa ekmeğe, aile huzuruna, berekete işaret eder. Rüyanızda birçok ekmek yaptıysanız hiç ummadığınız yerlerden büyük kazançlara, az ekmek yaptıysanız genellikle az kazancı işaret eder. Rüyada ekmek yaptığınız ve bunu başka insanlarla paylaşıp onlara dağıttığınızı gördüyseniz, insanlara faydalı işler içinde olacağınıza, Herkesi mutlu edeceğinize, yardıma muhtaç insanlara çeşitli yardımlarda bulunacağınıza işaret eder. Ekmek dağıtmak güzel sözleştirmek anlamına gelir. Burayı rüyayı gördüyseniz etrafınızda seveceğinize, ekmeği dağıttığınız kişiler tanıdık ise onlara karşı iyilik yapacağınıza işaret eder. Rüyada somun ekmek aldığınızı gördüyseniz rızkınızın artacağına, dileklerinizin gerçekleşeceğine, çok kısa yollardan istediklerinize ulaşacağınıza,